Antijen sunucu hücreleri öğrendiğimizde, bir şeyleri sindirdiklerini de öğrendik. Evet, şuraya dendritik hücre çizelim. Dendritik, evet, çok güzel bir kelime. Güzel, şu ana kadar çizdiğim en güzel hücre oldu galiba. Evet, az da basitçe çizeyim. Dendritik hücre hem fagosit hem de antijen sunucu hücredir. Dendritik hücre, bir tür patojeni fagosite ettikten sonra onu tümüyle keser ve kestiği bu parçaları gösterir. Yani yüzeyinde bulunan bir protein kompleksinde antijeni sunar. Evet, bunu başka bir renkle yapalım. Mesela kırmızı olsun, evet. Protein kompleksi burada ve kesilen patojenin bir parçası da buraya konur. Bir önceki antijen sunucu hücre videosunda... Bu kompleksin MHC tip 2 kompleksi, yani majör histokompatibilite kompleksi olduğunu öğrendik. Histokompatibilite, evet bu da çok güzel bir kelime. Histokompatibilite, kısaca doku uyumu demek. Tıpkı antijen sunucu hücrelerde olduğu gibi B hücresinde bile var bu. Önce bir tane bir B hücresi çizeyim, evet. Bir B hücresinin membrana bağlı antikoru vardır. Aslında B hücresinde bunlardan bir sürü vardır, bir sürü çizmeme gerek yok herhalde ama siz birden fazla olduğunu farz edin, tamam. Bunlardan biri bir şekilde tetiklenmiş ya da ortalıkta gezinen bir virüs, protein ya da bakteriye bağlanmış olabilir. Ve yapacağı şey de bunu içine almak ve yine bunu kesmek. Yani aynen dendritik hücrenin yaptığını yapacak. Yani bir parça kesecek, ve kestiği bu parçayı MHC tip 2 kompleks ile birlikte hücrenin yüzeyinde sunacak. Şuraya MHC tip 2 kompleks diye de yazalım, evet. Sonra etrafta dolaşan profesyonel antijen sunucu hücreler bir şeyler çıkarırlar. Yani vücudumuzun humoral bölgelerinden gezinen şeyleri çıkarıp onları içlerine alırlar. Kötü olanları kesip, bahsettiğim MHC tip 2 komplekslerinde sunarlar. Bu yüzden onlara profesyonel antijen sunucu hücreler diyoruz. Görünen o ki, vücudumuzdaki neredeyse tüm hücreler, neredeyse derken aslında bütün çekirdekli hücreler, neyse insan vücudunda bulunan tüm hücrelerde çekirdek var, çekirdeği olmayan tek hücreler al yuvarlardır ki bence bu müthiş bir şey çünkü bu şekilde hemoglobin depolamak için çok, daha çok yere sahip oluyorlar. Ama vücudumuzdaki çekirdekli hücrelerin hepsinin MHC-1 denen bir tane daha Majör histokompatibilite kompleksi var. Yani Majör histokompatibilite tip 1. Bu arada bunlar da çekirdekli hücrelerdir ve aynı zamanda bunlar da MHC tip 1 kompleksi olan hücrelerdir. İlginç olan da bu tip bir kompleksin al yuvarlar dışında vücudumuzun her yerinde olması. Nal yuvarlar dışında her hücrenin MHC molekülü var. Eğer hücrenin içinde kötü giden bir şeyler varsa, mesela hücre kanserli olabilir veya kötü cins protein üretiyor olabilir, bir virüs bulaşmış olabilir ya da bir çeşit bakteri ya da değişik tipte bir protein içeri girmiş olabilir. Neyse insan vücudundaki herhangi bir hücre işlev bozukluğu bile olsa bunları kesebilir ve sunabilir. Hücrenin kanserli olduğunu varsayalım. Hücre kanserli ve içinde MHC1'de sunulacak olan kötü proteinler var. Yani yalnızca kanserli hücrelerin sahip olabileceği e, sağlıklı bir hücrede olmayan proteinler var. Diyelim ki vücudumda başka bir çeşit hücre var. Nükleuslu bir hücre, çekirdekli bir hücre. Bir virüsle enfekte olduğunu düşünelim. Bu hücrenin bir çeşit virüs fabrikasına dönüştüğünü düşünelim. Aynı şekilde vücutta bu virüsleri yaratan proteinleri toplayacak ve onları MHC1 kompleksinde sunacak bir mekanizma var ve MHC2'de de. Yardımcı T hücrelerini tetikleyen şey bu. Mekanizma bu hücrelere burada gezinen bir şeyler var al sana bir parçası diyor ve alarm sistemini çalıştırmasını istiyor. MHC1 sistemi de, ''Bunlar sadece öyle ortalıkta gezinmiyor. Ben enfekte oldum, kanser barındırıyorum ve delirmek üzereyim. Beni öldürün çünkü virüs üretiyorum. Bir çeşit virüs üretme makinesine dönüştüm. En iyisi beni öldürün.'' diyor. Bu mesaj da sitotoksik T hücrelerine gidiyor. Bu videoda anlatılmak istenen şey de bu. Farkı anlamanız için biraz daha açıklıyorum. Her iki T hücresinde de T hücre reseptörleri var. Ama yardımcı T hücreleri MHC-2 kompleksine bağlı. Yardımcı T hücresinin tam burada olduğunu düşünelim, hepsi değil ama yalnızca doğru kombinasyonu olan. Yalnızca doğru değişken kısma sahip olan T hücreleri, ancak kusursuz bir biçimde bu antijen ve MHC-2 kompleksine bağlanabilir. Bu tür yardımcı hücre buraya bağlanır, aktive olur ve farklılaşmaya başlar. Eğer efektör hücre haline dönüşmüşse, Alarm çalıştırır. Hafıza hücresine dönüşmüşse de, böyle bir şeyin tekrarlanmasına karşın etrafta bulunmaya devam eder. MHC1 ile yardımcı T hücresini çekmek yerine, sitotoksik T hücresi çekilir. Şuraya da sitotoksik T hücresi çizeyim, evet. Sonuç olarak yardımcı T hücreleri gibi T hücre reseptörünün de değişken olmayan kısımları vardır. Ama ayrıca antijen ve MHC2 kombinasyonuna has bir değişken kısmı da vardır. Sitotoksik T hücresi de bu hücre kanser hücresine dönüştüğünde işin içine girecektir. Bu kanserli hücreye bağlanan sitotoksik hücre, virüslü hücreye, virüs sunan hücreye bağlanmaz. Burada işe yaramaz. O işi yapmak için başka bir sitotoksik T hücresi gerek. Yardımcı T hücrelerindeki, sitotoksik T hücrelerindeki ya da B hücrelerinin membranlarına bağlı antikorlarındaki değişkenliğe sebep olan mekanizma, gelişim aşamasında olgunlaşmaları esnasında oluşur. Bu değişken kısımları kodlayan DNA kasti olarak karıştırılır. Biz hep DNA bilgilerini korumaya çalışırken o DNA burada karışır. Neyse, sitotoksik T hücresi bunlardan birini MHC1'de bulduğu an, vücudumuzdaki her çekirdekli hücrede MHC1 olduğunu hatırlayın. Evet, bulduğu an MHC1'de bulduğu an aktive olur sitotoksik T hücresi. Bu hücrenin diğerini şüpheli gördüğünü varsayalım. O hücrenin ölmesini isteyecektir. O zaman bu hücre aktive olur ve tüm diğer aktive olan hücreler gibi bölünür, bölünür, bölünür ve farklılaşmaya başlar. Bölünüp eğer yine ona ihtiyaç olursa, yine bu tip kanser ortaya çıkarsa diye hafıza hücresine farklılaşır. Ayrıca efektör T hücrelerine de farklılaşır. Çünkü öldürme işini yapan onlardır. Evet, bu arada çizelim. Bu efektör hücre, diyelim ki bu efektörlerden biri, aynı zamanda tıpkı bu hücre gibi kanserli moleküllere, kanserli hücrelere bağlandı. Bu hücrenin bölündüğünü düşünelim ve bir başka versiyonu da burada var. İşte kanserin yaptığı budur. Hücreler saldırganca bölünür, kötü proteinler üretir. Ve MHC'de yani major histocompatibility tip 1'de bu kötü proteinleri sunar. Ve bu efektör sitotoksik T hücrelerinden biri aynen bu şekilde ona doğru çekilir. Bu çekimin oluşmasını ya da membrana bağlı proteinleri detaylı anlatmayacağım. İmmünoloji dersi alırsanız bunları daha iyi öğrenebilirsiniz. Sonuç olarak bu bir sitotoksik T hücresidir ve en sonunda bu çizdiğim pembe hücreyi kendini öldürmesi için farklı şekillerde zorlar. Bunun bir yolu, perforin adı verilen bir sürü proteini egzositoz yoluyla dışarı atmasıdır. Perforin, bu diğer hücrenin membranında delikler açar. Ayrıca granzim adı verilen saldığı başka proteinler de vardır. Buradan içeri girerek hücrenin kendini öldürmek istemesini sağlayacak mekanizmaları başlatır. Bu hücreler üretim konusunda çok iyilerdir. Bir B hücresi aktive olduğunda, bu etrafta gezinen şeyleri öldürmek için antikor üretmeye başlarlar. Bir B hücresi aktive olduğunda, bir sürü antikor üretecektir. Bu antikorlar gezinip virüslere bağlanabilir ve bu virüslere etkisiz hale getirebilir. Ya da onları makrofaj veya dendritik hücrelerin ya da diğer tür fagositlerin kapması için işaretleyebilir. Bu esnada, sitotoksik T hücreleri de yoldan çıkan, yani bozulan hücreleri öldürür. Örneğin, kötü proteinler sunan bir kanser hücresini. Ama virüs hücreye girdiğinde antikorlar işe yaramaz, çünkü hücrelere giremezler. Bu durumda, virüsü temizlemek yerine, sitotoksik bir T hücresi gelir ve hücreyi öldürür. Çünkü hücre, imha edilmesi gereken bir virüs fabrikası haline gelmiştir.